KURU BUZ Deneyi. Mars'taki bu acayip şekillere doğrusal oluklar ismini veriyoruz. Çünkü hepsi uzun birer kanal gibi. Dere yataklarına benziyorlar. Uzunlukları 2 kilometreyi bulabiliyor ve çok garipler. Çünkü aşağı doğru devam ediyorlar ve sonra pat diye bir çukur halinde bitiveriyorlar. Dünyadaki benzer şekiller bir birikinti havzası oluşturur. Çünkü molozlar tepeden aşağı çöker. Ancak Mars'taki oluklar havza oluşturmazlar. Sadece sonlarında bir çukur vardır. Biz de nasıl oluştuklarını merak ediyorduk. Donmuş karbondioksit yüzeyde birikir, biz de bu birikintinin bir kısmının aşağı doğru sıkışıp buz tabakaları ve kütleleri meydana getirdiğini düşünüyoruz. Kuru buz bloklarından donmuş karbondioksit örnekleri aldık ve kum tepesi bayırına götürdük. Yere koyduk, ve onları izlemeye başladık. Çoğu kum tepesi bayırının eğimi 33 derecedir. Bu oldukça dik bir eğimdir. Sulu buz kütlesini yere koyduk, kum ıslandı ama hareket etmedi. Aynı şeyi tahta bir kütleyle denedik. 10 santim ilerleyip durdu. Kuru buz kütlesinde biraz daha fazla faaliyet görmeyi bekliyorduk ama açıkçası tepenin dibine kadar sürekli hareket ederek ilerlemesi sürpriz oldu. Ancak tepeciğin 6 derece gibi ufak bir eğime sahip diğer tarafında dahi kuru buz kütlesini koyduğumuzda kayıp gitti. Ve aşağıdaki çalılara çarpmasa hiç durmayacak gibiydi. Kuru buz ısındıkça gaza dönüşür ve bu gazda kum taneciklerini iter. Bıraktığımız kütle birkaç saat sonra bayağı geniş sayılabilecek bir alan açmıştı. Aynı Mars'takine benzer bir şekil oluşmuştu. Kuru buz kütleleri kum tepeci bayırından aşağı kayıp sığ bir kanal açıyorlardı. Buz, kum yüzeyin üstündeyken kum biraz daha sıcaktır. Bu sebeple bir hava kütlesi oluşur, bu da buzu kumdan havaya doğru biraz kaldırır ve kütle hareket ettiğinde sanki yağlanmış gibi kolaylıkla kayar. Bayırın sonuna vardığında ise orada kalacağına, Alanın sıcaklaşmasıyla kaybolur ve bu da büyük ihtimalle bir çukur oluşturur. Astronotların yeni bir spor türü yapacağı günü iple çekiyorum. Karbondioksitten yapılmış bir yastıkla, karbondioksitle kaplı bu kum tepelerinde kayabilirler. Bayırdan bayıra uçarlar. Bu harika olurdu.